Hazreti Ali'ye nasıl saldırdı munafıklar? Allah'ın ayetleriyle. Evet. Hatta e, Kur'an'ı mızrağın ucuna soktular. Kur'an'a bak. Kur'an'a. Onla Müslümanların üstüne giriyorlar. Şimdi Müslüman saldırırsa Kur'an'a saldırmış olacak. Vay zalim diyor. Görüyor musun bak bize saldırıyor diyor. Mızrağın ucunda Kur'an var ona saldırıyor. Allah'tan korktu nasıl yapıyorsun diyor. Görüyor musun munafık taktiğini? Hazreti Ali'ye de adam şehit etti. Ayetle açıklıyor neden şehit ettiğini. Osman'ı şehit eden münafıklar yine aynı şekilde ayetle açıkladılar. Hazreti Ömer'i şehit ettiler. Yine Kur'an ayetleriyle açıklıyorlar. Çünkü direkt dinsizlik adına yapsa zaten belli. Ama şeytanlığını güçlendirmek ki Müslümanlara tereddüt meydana getirmek için bunu ayetle yapıyor. Ha Buna inanan oluyor mu? Bazı ahmaklar inanır tabii. Mesela Ali'yi şehit ettiğinde adam ayetleriyle açıkladı. Adamdan yana baya adam çıktı onu kahraman gibi yürüdüler. Yani ahmaklar bazen münafığa inanırlar. Ama uyanık Müslüman tabii ki anlar. Çok, çok münafığını her yere oynar.